Dizi ya da film izlemeye, yanınızda hali hazırda sahip olduğunuz fikirlerle oturursunuz. Bu yüzden eğer seyrettiğiniz şey tam olarak bir taraf tutmuyorsan, onun yerine ele aldığı mevzunun iki tarafına da hak veriyor ve aynı anda iki tarafına da sallıyorsa, kendinize ait hissettiğiniz tarafa getirdiği eleştiriler sizi tetikleyebilir. Karşı tarafa hak verdiği anlarda, çi propaganda gibi gelebilir. Bu dizinin bazı eleştirilerinde karşılaştığım ve paylaşmadığım yaklaşım da bu. Birazdan bundan daha uzun bir şekilde bahsedeceğim. Önce bir merhaba diyelim, Kanalı tekrar hoşgeldiniz. The Patient'ın biraz geciktirdiğim bir kritiğini yapmak istiyorum şimdi de. Kısa bir şey olmasını planlıyorum, Avatar'dan sonra bir süreliğine uzun videolara tövbe ettim çünkü. The Patient eleştirmenlerin epey bir beğendiği ama genel seyirciyi çok da yakalayamayan bir dizi oldu. Oysa bence gayet başarılı ve çok daha fazla izleyiciyi hak eden kaliteli bir gerilim, thriller dizisi elimizdeki. Ha benim de itirazlarım var, gördüğüm eksiklikler falan var ama genellikle kozmetik sayılabilecek ufak tefek şeyler. Böyle notundan 40 puan düşürecek kadar büyük yanlışlıklar falan değil yani. O yüzden son söyleyebileceğim genel değerlendirmeyi baştan söyleyecek olursam herkese tavsiye ettiğim usta işi ve çok da fazla zamanınızı zaten almayacak bir seyirlik bu. Çünkü seyreden herkesin de söylediği üzere belki de dizi yerine film yapılsa çok daha yerinde olurmuş. 20'şer dakikalık minik minik bölümler Toplam 3-4 saatlik bir şey zaten. Sanki diziyi yapanlar öncesinde de televizyon işi yapan insanlar oldukları için o yüzden televizyondan devam etmişler gibi. Yoksa gayet 2 saatlik atlı kovalar gibi bir kurguyla hızlı bir gerilim filmi yapabilirlermiş. Peki televizyon dizisi yaptılar diye eleştirelim mi? Bence hayır. Ama bu konuda bazı şikayetler var. Önce onlara değinelim. Özellikle Türk seyircilerin eleştirilerinde yavaş kelimesi çok fazla geçiyor. Tempo sorunu olduğu iddiası çok dillendiriliyor. Ama peripheral'ın kritiğinde de söylediğim gibi sanırım tempo yavaşlığıyla tempo sorunu birbirine karıştırılıyor. İkincisi bir eksiklik, bir hatayken, ilki iradi bir tercih. Yani filminizi yavaş tempoda yazmış, çekmiş ve öyle kurgulamış olabilirsiniz. Bu bir tercih. Ha bu tercih size göre değildir, ayrı mesele. Ama ortada bir zayıflık, bir becerememişlik olduğunu iddia edemeyiz bu yüzden. Mesel Nuri Bilge'nin filmleri de yavaştır ama bence değildir ama neyse yavaştır diyelim. Yavaştır ama tempo sorunu içermezler. Öyle yapılmışlardır. Belki 3 maymun biraz tempo sorunu içeriyordu denebilir ama yani bir daha seyretmem lazım bir ara. Kapatalım bu parantezi. Bu dizi içinse tempo yavaşlığı iddiası bile bana çok temeli sağlam bir argüman olarak gelmiyor. Çünkü ilk seyrettiğimde o kadar hızlı bir şekilde bölümleri harcamıştım ki... Arada durdurup ses notu bile alamamıştım. Yani şimdi ancak çift dikişte bazı notlar alabildim. Hatta bu yüzden belki o kadar tutkulu bir kritikte olmayacak bu. Çünkü ilk seyrettiğimdeki hayranlık ikinci de olmadı tabii ki. Ve bu sefer yani belki zorlarsam kendimi dizinin orta kısmında bir miktar tempo aksaması yaşandığını söyleyebilirim. Ee, i̇lk seferde hiç böyle bir şey düşünmemiştim yalnız. O zaman ortayı bulmamız gerekirse dizinin çok güçlü başladığını. Belki bu yüzden başlangıca kıyasla bir miktar yavaşladığını, ki gayet normal bir senaryo yazım tarzı bu, sonrasında da tekrar yarış atı gibi finale kadar hız kesmeden ilerlediğini söyleyebilirim. Bir de dizinin haftada bir 20 dakika şeklinde izlenebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. İlk seferinde 9 bölüm biriktirmiştim. Yani bir hafta boyunca seyederim, son bölümü de beklemem diye düşünmüştüm. İlk gün 9 bölüm bitti. Sonrasında da 6 gün işkence çektim. Üstelik bir de her bölüm cliffhanger ile bitiyormuş. Haftada bir seyretmeyi hayal bile edemiyorum. Biraz da bu yüzden zaten keşke bundan 2 saatlik bir film çıkarsalarmış diyenlere katılıyorum. Ama yani kurgu masasında bu sahneler benim önüme konsaydı neleri atardım bilemiyorum. Ya bir fazlalık göremiyorum çünkü. Belki yan hikayesi var ee, dizi olma sebebiyle. Belki daha fazla karaktere eğildikleri için. Ya belki onlar atılabilirdi ama... Yani dizi zenginleştirdiklerini düşünüyorum onların da. Belki eski eş hikayesi hariç. Ama onun da bir işlevi vardı sonuçta. O yüzden bu şekilde çekilmiş olması bana bir hata gibi gelmiyor. Tamam onlar dizi gibi çekmişler. Siz de film gibi seydin. Zaten bir günden fazlanızı almayacaktır. Artık yönetmenlik 20-30 sene önceye göre biraz daha kolaylaştığı için en büyük hayranlığımın yerini senaryo yazımı aldı. Ve senaryo yazımında en büyük challenge, en büyük zorlanma da herhalde tek mekanda geçen hikaye yazmak. Tamam bazen ortaya vasat şeyler çıkartabiliyorlar bu numarayla ama yani mesela şu film de vasattır doğru. Yalnız yani tek mekanı geç, neredeyse tabut içinde geçen bir hikaye yazıp sonuna kadar ilgiyi canlı tutup kendini seyrettirebiliyorsan ya orada takdir edilecek bir başarı var demektir. Ve bu takdiri bu dizinin hak ettiğini söylemem lazım. Diziye bir şans verin. Zaten ilk bölüm 20 dakika. Devam edip etmemeye hemen karar vereceksiniz zaten. Yalnız tıpkı blackbirdde de zamanında atfettiğim gibi bu da hikaye kancasını atabilen dizilerden. Sadece konuşarak, atmosfer, gerilim ve bir şeylerin çözülmesi isteğini, beklentisini yaratabilen dizilerden. Bazılarına bu yavaşlık olarak gelebilir. Beklentilerinizi nasıl ayarladığınızla ilgili. Yani aksiyon değil de terapi, ve terapiyle bir şeylerin çözüleceği bir hikaye seyredeceğinizi fark ettiğiniz zaman kararınızı verirsiniz. Terapi demişken e, bunun kendiliğinden getirdiği de bir çekicilik var. Hikaye anlatımları da hukuk dizileriyle aynı kategoriye koyabiliyorum bu çekiciliği. Yani konuşarak çatışmaların çözümlemelerin yapıldığı hikayeler seyirciyi kolay kavrayan şeyler. Hatta biliyorsunuz ben psikoloji kitapları okurum diyenlerin epey bir kısmı Yalom'un romanlarını okuduklarından bunu diyen insanlardır. Sakın kötülediğimi düşünmeyin, e, popüler kültürün son derece başarılı romanlarından bulurum Yalom'un kitaplarını. E, bilimsel olarak değerlendirecek konumda değilim tabii ki ama hikaye anlatım ve sürükleyicilik bakımından bir numaradır. Sopranos ki seyirciye sunduğu çok şey var ayrı ama oradaki terapi sekaslarını çıkarırsan orada da epey bir eksiklik olacağını iddia edebilirim. Bu dizide bence terapi çekiciliğinden son derece başarılı bir şekilde faydalanıyor. Hatta burada, spoiler'dan saymayalım, iki tane biri gerçek, biri hayali terapi sekansları seyrediyoruz. ve Hatta bence ikincisi daha eğlenceli biri diyebilirim. Gerçi ilk seyrettiğimde sonrasında ne olacağını bilmediğim için o gerilim hissiyatı, belki de gerçek olan sekansları daha çekici kılıyordu ama hadi çekişirler diyelim. Çünkü gerçek olanıyla da bir sorunum vardı. Doktorun bu seanslarda otoriter olamaması, ki buna değiniyorlardı dizide, güç dinamiğinin yanlış olması gerçek bir tedavi, bir terapi hissiyatı vermediği anlara sebep oluyordu. Mesela Sam Elana ya ne saçmalıyorsun diyecek kadar terapide fazla güç kazanmış durumdaydı. Ve bence bu biraz hikayesi olarak bile eksiklik yaratıyordu. Gerçi bu eksikliği semin yeni bir terapist arama ve bunu muhtemel tehlikeli sonuçlarını bize sunup Ekstra bir gerilim unsuru da ekleyerek telafi ediyorlardı. O yüzden bir yerden aldıklarını başka bir yerden veriyorlardı diyebilirim. Gelelim dizinin bayağı güçlü, biraz da kafa karıştırıcı alt metnine. Ama buraya kadar sabrettiyseniz videoyu beğendiğinizi farz ediyorum. O zaman kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve hatta paylaşırsanız beni çok mutlu edeceğinizi şöyle bir hatırlatmama izin verin. Kritiğe devam edelim. Dizi karakter gelişimi olarak Alan'ı bir yerden alıp başka bir yere getiriyor. Başarılı bir şekilde getiriyor. Fakat benim diziyle dertlerimden bir tanesi bu gelişimle aynı fikirde olmamam. Hatta karakterin gelişmemiş halini çok daha özdeşleşilebilir ve mantıklı bulmam. Alan'ın oğlunun fundamentalist, kökten dinci, museli yaşam tarzına geçmesiyle yaşadığı kavga o kadar özdeşleşebildiğim bir kavga oldu ki yani çok açıkça söylemeyeyim tamam ama bu doğaüstü fikriyatlarla Pek de aram olmadığı için dizinin Ellen'ın ağzından bu yaşam tarzını oklarını sapladığı anlar benim için çok keyifliydi. Ve dizinin de sergilediği cesaretten dolayı çok hayranlık uyandırıcıydı. Daha sonra karakter işte biraz gelişti. Oğlunun inancına daha anlayışlı bir karaktere dönüştü ama hadi beni bırak ben dizinin de o kadar bu fikre yakınlaştığına emin olamıyorum. Yani Ellen'ın gelişmiş halini bize doğru olarak sunduklarına pek de emin değilim açıkçası. Çünkü o kadar keskin bir şekilde dizinin ilk yarısı boyunca Alan'ın ağzından eleştiriler duyduk ki dizi bazı anlarda o kadar dalgasını bile geçti ki sonrasında işte Alan biraz daha anlayışlı bir adama dönüştü diye bütün o seyrettiğimiz şeylerin üstünü sildiklerini hiç sanmıyorum. Yani Kalınoğlu'nun düğününde şarkı söyletmedikleri anı yani sonra dizi bizden unutmamızı bence beklemiyor. ...annesini son anında yalnız bırakacak kadar dinci olmasını bence unutmamızı beklemiyor. Yani çocuklarına dondurma bile yedirmeyecek kadar yobaz bir fikriyatla ne kadar barışabilirsin? Tamam anlayış gösterilebilir, saygı duyulabilir ama çocuklara bu kadar da katı bir tarzın empoze edilmesiyle yani hiçbir sorunumuz olmasın. Tamam alengirli konu o yüzden girmiyorum. Tek dediğim dizinin de o kadar eleştirel okları da bence gömmediği. ...ve bu dizi tam da Katar'da Dünya Kupası yapılırken, İran'da eylemler yaşanırken... ...yani dünyada yobazlık deyince Spotlight'ın tepe ışığını başka başka yerlere, başka in inançlara çevrildiği anlarda seyrettiğim zaman... ...bu dizinin ''Ya bunlar da aslında o kadar kadın hakları konusunda özgürlükçü değiller.'' demesini çok takdir ettim. Tamam dizi daha önce çekildi, kabul. Ama bence yine de dizi kolay tarafa ateş etmiyor... Ve bence bu takdir hak eden bir davranış. Girişte söylediğim şeyi biraz açmak istiyorum şimdi. Ee, herhangi bir şeyi izlemeye öncesinde sahip olduğun fikirlerle oturursun. Ve Hollywood'da e, klişeyi geçtim artık sarsılmaz bir kural var siz de biliyorsunuz. Hiçbir şekilde asla karakterler tam kötü ya da tam iyi yazılmazlar. Kötü bir şey değil bu bu arada şikayet etmiyorum. Ve bu kural yüzünden sen hangi fikirle geliyorsan o tarafa getirilen eleştiriler ya da övgüler... ...daha fazla gözüne batmaya başlıyor. Böylece yapacağın kritik de bununla orantılı oluyor. Yani ben olabildiğince iki tarafı da görmeye çalışıyorum kritiklerimde... ...ama bu tek taraflı eleştirilerle çok karşılaşıyorum. Eğer X'ten nefret ederek bir diziye oturduysan... ...dizinin X'i iyi gösterdiği anlara bakıp... ...aha bu X propagandası deyip elinin tersiyle itebiliyorsun. Yok seviyorsan bu sefer de X'i eleştirdikleri anlara bakıp... ...işte çamur atıyorlar, anti propaganda deyip aynısını yapıyorsun. Oysa ortada durmalısın ve iyi ve kötü taraflarını teraziye koymalısın. Bir taraf çok ağır basıyorsa kritiğini de ona göre oluşturmalısın. Bu dizinin yapımcıları, Americans dizisinin de yaratıcıları. Seyretmediyseniz kesinlikle öneriyorum. Çok güzel bir dizidir. Yani bundan daha başarılı diyebilirim. gerçek karşılaştıracak şeyler değiller. O daha geniş çaplı bir şeydi. Neyse, Americans'ı mesela Türkiye'deki sosyalist sol izleyici sol eleştirisi olarak görmüşlerdi. Tamam, onu görmek istersen görüyordun. Gerçi Sovyet Rusya da yani eleştirecek çok şey barındırıyordu. Yani üstünden bu kadar zaman geçtikten sonra biraz objektif davranabilirim bence. Ve Amerikan kısmına da eleştiri vardı dizide. Hatta zaten Rus ajanların ana karakter olmalarından da hareketle onların da haklı gösterildikleri anlar vardı. Ama bizimkiler yani bu diziye pek objektif yaklaşamadılar. Yani bu zaten gelen bir tavır burada. Türkiye'deki sol izleyici... ...Hollywood yapımlarındaki sol eleştiri anlarına dikkat kesilip... ...aynı eleştirilerin bazen daha bile ağırlarını kendi sistemlerine getirdikleri anlarda... ...ya sağırlaşıyorlar ya da sanki çok normal bir şeymiş... ...zaten olması gereken bir şey gösteriyorlarmış gibi umursamıyorlar. O yüzden biraz dikkat edin eli kalem tutan ki senaryo yazanlar bu kesim işte... Yani ...gayet de iki tarafı da eleştiren, kendi sistemlerinin ölümünü eleştiren insanlar. Amerikan'sı da böyleydi, HBO'nun yaptığı her dizi böyle... Ve bu dizi de bence onlardan. Bunu dememin sebebi mesela bir yerde, hadi ismini de verelim eks sözlükte. Bu dizi için Yahudi propagandası deyip kestirilip atıldığını gördüm. Ve yani bu kadar nasıl diyeyim düşünmeden zavallı bir cümlenin kurulması bana insan zekasına hakaret gibi geliyor. Yani buradaki iki tarafı da yöneltilen okları nasıl görmez bir insan anlamıyorum. Bu dizide Yahudi inancına özellikle pratiğe dökülen şeklinde getirilen eleştiriler... Ya bunların mazlumiyetlerini gösterdikleri anlardan çok daha ağır olduğunu nasıl görmez bir insan? İşte ama hoş gördük, aha propaganda. Ya işte bu kadar düşünce fakiri olunmamalı, ya çok büyük zavallılık bu. Bu arada tabii benim de yanımda götürerek seyretmeye oturduğum şeyler var. Etkilerini azaltmaya çalışsam da varlar. Bu örnekteki şey benim doğaüstü her fikriyata karşı uzaklığım diye tarif edeyim, daha fazla girmeyeyim. Bu yüzden dizinin ilk yarısı felaket özdeşleştiğim, sonrası ise biraz kavgalı olduğum bölümler oldu. Anlattım zaten. Dizinin bu ortadan itibaren vites değiştirip başka bir yere rotasını kırdığı an işte o her tarafını anlatmak. Yani sadece iyi sadece kötü göstermek değil de iyisiyle kötüsüyle tam bir resim çizmek amacıyla yapılmış bir şey. Ama o vites kırımı işte bazen şaşırtıyor, abarttılar mı acaba diyorsun. Kullandıkları sembolizm biraz keç, e, nasıl diyeyim, çirkin ya da uygunsuz ya da fazla cüretkar mı emin olamıyorum. Oraya varıyor. Gaz odaları falan. İnsanın biraz yersiz geliyor gördüğün zaman. E, sonrasında rasyonelize ediyorlar tamam ama bir garip tat kalıyor yine de. Benim bu yaşadığım garip seviyi rotunda bir eleştirmenin tek bir cümlesinde gördüm. E, galiba şey diyordu adam. Bu diziyi eleştirmek istiyorum. Ama ne olduğunu bir çözebilsem eleştireceğim çözemiyorum. Açıkçası bazı anlarda katılmıyor değilim. Yine de diziye yüksek not vermemi engellemiyor bunlar. Bir iki ufak şey daha kaldı. E, oyunculuklar son derece iyiyim. E, Donald Gleason tanımayacak halde. Ama yani sanki bu başarılı oyunculuğuna rağmen yanlış bir kas gibi. Çünkü korkutucu değil. Tehlike hissiyatı vermiyor. Zayıf, dal gibi bir çocuk. Yani fiziksellikle cinayet işleyebilecek korkutuculuğu... Ya bilmiyorum, ya bence pek yok. Ve bu yüzden bazı sahnelerde, e, mesela şu Yunan lokantacının korku hissettiği anlarda aynı hissiyatı bize geçirmekte çok başarılı değil. Steve Carell mükemmel. Yani bu adam on numara bir oyuncu. Sadece komedyen değil çünkü. Söyleyeceklerim de bu kadar da bir bu sefer. Pauline dediği gibi kısa ve tatlı bir şekilde bitirelim. Sonuç olarak son derece başarılı, ya gibi akan, zaten çok da zaman istemeyen, ...mutlaka ve mutlaka film gibi tek seferde seyredilmesi gereken bir dizi. Çoğu dizi için bunu diyorum, biliyorum. Ama bunun için bu laf bambaşka. Çünkü zaten uzunca bir filmin parçaları bölünmüş hali gibi bir şey bu. Umarım en azından bir bölüm şans verirsiniz. Sonrasında da devam eder, dört başı mağmur güzel bir seyirliği kaçırmazsınız. Bu seferlikle bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumları okuyorum. İsterseniz resim kanallarıma da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.